Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber size e, nasıl kullanıldığını göstereceğim arkadaşlar. Neyse hızlıca başlayalım. Timler şurada e, loot map var arkadaşlar. Loot map'a tıklıyorsunuz. Random bir map seçiyorsunuz. Size map yükleniyor. Bir daha tekrar ediyorum. Sağ tıklıyor. Sağ tık yapıyorsunuz. Loot map var arkadaşlar en aşağıda ona tıklıyorsunuz. Gerekli, görünme yerleri ben zoomlayacağım arkadaşlar. Loot map ta tıklıyorsunuz. En aşağıda loot, loot map var i̇şte sonra böyle lootic map çıkıyor arkadaşlar. Burası bekliyoruz ne ki. Hadi gel artık. buraya geldi. Eneydi Latinik yaz arkadaşlar şurada. Ona basarak ışığı getiriyoruz. Ha, biraz dökük, dökük bir yer geldi ama neyse. Şimdi en önemli olan şeyleri anlatacağım şimdi size i̇şte hızlıca animasyon yapmak için önemli şeyler anlatacağım Ya bir dur. Ee, şimdi arkadaşlar burası sahnemizin olduğu yer. Video uzandırmak için bir mausun orta tuşuyla ileri geri yap ileri yaparsanız böyle gelirse yani sağda saniyeler gelirse videonun böyle yaparsanız yavaşlar ee, o zaman, yani bu kadar burada bazı şık, ha, karakterleri eksen hareket ettirebilirsiniz onu sonradan anlatacağım orası biraz karmaşık karmaşık değildi ilk önce temelleri öğrenmeniz yolu burada karakterinizi hareket ettirebiliyorsunuz şöyle bir tane no, o değil. Şöyle bir tane. Hmm. Aha mob'dan. Steam'den bunun bir sürü karakterini indirebilirsiniz arkadaşlar. Şu pledi'yi çağıralım bir. Bak. ha? Ha Feride, çok küçük mü arkadaşlar bu hareketi nasıl hareket ettirdiğinizi gösterin şimdi bakın body arms fingers legs ankle yazıyor bakın şurada sırasıyla body'e geliyoruz gluktransür var mı arkadaşlar bunu ne böyle getiriyor sıfır sayını çünkü Tuhaflık olmasın da animasyonda diye. Şöyle aşağı düşeyim, şöyle indirelim. Bayağı küçükmüş lan bu. Bayağı ubacık pick bag bu. Bu size de şey de Kamerayla Kamera ile arkadaşlar genelde karakteri oluşturduğun zaman otomatikman geliyor. Ben kamera yapmak isterseniz yani karakteri kamera buraya getirip kamera yapmak isterseniz şöyle yapıyorsunuz artı işaret şuradaki artı işaretine basıyorsunuz arkadaşlar. Bakın şuradaki artı işaretine. Sonra bunun en aşağısına güzel crate üstüne üstünedan crate animation set exotic elemente tıklayıp bak burada kamera var. Bunu seçerseniz kameranın üstüne ekstra işlemler yapabilirsiniz. Şimdi biz karakteri nasıl hareket ettireceğimizi devam edelim. Şimdi Gördüğünüz üzere hiçbir şey çıkmıyor. Karakteri nasıl getireceğim diyebilirsiniz. CTRL'e basıyorsunuz. He? Anlamadım gülüm. Galiba karakterde ufak bir sıkıntı var. CTRL'e basınca normalde burada bisikletler çıkıyor arkadaşlar. Onlara tıklıyorsunuz. Ee, öyle olmadığı zaman burada arms'lar var işte kolları var. Bakın seçtiğiniz zaman böyle şeyler çıkıyor. Bunları bunlar hareket ettiriyoruz. Bakın. Kısa zamanda yaptığım için şöyle bir hareket oldu. İşte böyle hareketlere bırak animasyon, animasyonumuzu yapıyoruz arkadaşlar. Ee, gerisi tamamen size kalmış yani. Size burada ekstra animasyon yapmam hiçbir şeyi değiştirmeyecek. Ee, çünkü tamam animasyonunuz tamamen kendi hayal gücünüze kalmıştır yani kendi becerinizle yap, yapmanız lazım. O yüzden ben olacak kameralarına geçiyorum. Kameranın topu top işe yarar birkaç tane şey var arkadaşlar. Şöyle şuradan bir kere basınca kameraya geçebilirsiniz. Böyle bakın şimdi kameradayken kameradayken R'ye basarsanız. Kameradayken R'ye basarsanız. Döndürürsünüz arkadaşlar. Yani böyle sağ sol Döndürebilirsiniz. Eğer e, fazla fazla yakın diyorsanız da işte, işte dur, tam tersi yaparak şöyle uzaklaştırabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle biraz su yapalım da ortalayalım. Hmm. Ee, şu bu, bu arkadaşlar karakterin arkasındaki yerleri san sansür gibi sansürlemek gibi diyeyim böyle karakter arkasındaki yerlerin görüntüsünü bozuyor. Böylece karaktere daha çok odaklanıyor. Ee, bunu bu pek bir şey yapmıyor arkadaşlar. Ne oldu? Lan? Gitti geldi arkadaşlar. Kusura bakmayın makine. Bu karakterin şeyine var bunlar ekstra ayarlar büyük ihtimalle varsa karakterin gözünü falan parlatmak için kullanılıyor bakın Parlama efekti veriyor bak. Burada power'da burada parlamıyor ama burada parlıyor. Bunları genelde kullanacağını zannetmiyorum arkadaşlar. Bunlar genellikle parlamayla alakalı şeyler. Kamera bu kadar arkadaşlar. Bir de Anne masturken yaparken kullanmanızı kullanmanızı tavsiye ettiğim önemli bir şey var Çünkü çoğunuz sıkıntı yaşattınız büyük ihtimalle ilk başta bende sıkıntıya yaşadım şimdi Arkadaşlar Mesela şimdi bunun koluna gelelim mesela Kolunu hareket ettireceksiniz diye M tuşuna bastım Böyle yaparsanız Mesela animasyonda herhangi bir karışıklık olmaz. Diyelim. Mesela şunların alayını silelim. Şöyle bir örnek göstereyim. Daha iyi anlamanız için. Mesela ben bunu oynasam böyle yapsam Ondan sonra bir şey yapmak için geri dönsem böyle yapsam mesela yollan yine aynısı olur bozamıyorum şimdi ya böyle çalışırsanız yani böyle böyle çalışırsanız uzun animasyonlarda illa bir yer hata yaparsınız karakter sonra bir tekrar kontrol ettirecek Bakın niye böyle salak bir şey yap böyle niye böyle bir salak bir hata oldu diye bakıp bakıp durursunuz O yüzden emme bastığınız zaman karakter şu an pozisyonu kopyalıyor şöyle durdur bir işte şu sebep şu yapsın diyorsunuz sonra bu kaç tane yapmak istediğini ayarladıktan sonra getiriyorsunuz buraya mesela dedim burada emme bastım 2'den dörde kadar şunu yapsın bunu yapsın kafasın içinden geçsin şöyle geçirsin filan bakın Gördüğünüz gibi herhangi bir sıkıntı çıkmadı ama uzun animasyonlarda böyle böyle böyle çalışırsanız ee, Bir yere patlayabilirsiniz arkadaşlar o yüzden haberiniz olsun Patlamak istemiyorsanız o, bence o riske hiç girmeyin Benden ufak bu yere gidin sonra hmm. ne var Eee iş i̇şte daha ışıkları anlatalım arkadaşlar en azı lighting'da arkadaşlar ee diyorum, siz ilk açtığınızda böyle gelecektir herhalde size buraya anlatmayı unuttum ilk açtığınızda böyle gelecektir arkadaşlar tabi map düzgünse en azı yaptığınız zaman yani ışıkları kapat çünkü ışık oldu her ışık açık ışıklar geliyor çünkü neyse eee, böyle aydınlatıyorsunuz nev light yazıyorsunuz diyorsunuz arkadaşlar Işığı ilk başta ne, hangi, ne zaman koyduğunuz önemli arkadaşlar. Animasyon yaparken ciddi öneme sarf ediyor. Eğer diğer şeyleri animasyonları yapmamı isterseniz söylememiz yeterli. Yeni animasyonları konusunda size yardımcı olabilecek birkaç ipucu verebilirim arkadaşlar. O oh, konuların gelmesini istiyorsanız Tek yapmanız gereken beğenmek. Şimdi arkadaşlar, şimdi size şöyle anlatayım. Dur, ben kendi başıma bir şeyler yaptım yine. Ee, Alışığım, alışmışım. Şimdi Insight'la e, ışığın parlaklığını falan ayarlıyoruz. Light ekledikten sonra light'ı da şöyle ekliyoruz. Görmüşsünüzdür ama Create an set Navy Light yazıyor arkadaşlar. Oraya tıkladığınız zaman yeni bir ışık yaratıyor. Ondan sonra bunu işte buraya sürüklüyorsunuz arkadaşlar. O da size Ondan sonra onu dediğiniz gibi W, A, D, W, W, A, V, S, D ile hareket ettirebiliyorsunuz. En yani fazla bir oluyor Oyun karakteri yönetir gibi hareket ettiriyorsunuz. Insight ile güneşi, ışığın parlaklığını azaltıyoruz. Azaltırız genelde yani. E çünkü sorun yaratıyor bazen. Ama size kalmış. Yani isterseniz çok parlak isterseniz çok düşük yapabilirsiniz. Ona ben karışamam. Karışmam daha doğrusu böyle insertte da ışığı ışığa da kapatıyoruz ebeğişimle efekt Ebeğişim bir etkisi olmuş ya Halecin of'la da yakınlaşıp büyütebiliyoruz da pek bir antayarını söyleyemem açıkçası alt alsaydır gerçekten işe yarıyor gölge yapımında şu an. Şu an güneş gibi tepeden baktığım için gölgeyi görmüyorsunuz. Şöyle bir yanında sağa soluna geçeyim. Göl bakın gördüğünü. Sen yerde değilsin ki. Ha bak gördüğünüz gibi karakterin gölgesi şurada şöyle gidiyor. Değil mi? Anlarız şimdi bir saniye. Aynen öyle bakın. Arkasında gölgesi var. Ben biraz ışığı çok güzel bir yere koyduğumdan dolayı. Ha, tamam, tamam. Aynen arkadaşlar. Hı hmm, hı. Hmm. Şöyle. Sola doğru kaydır, sağa doğru kaydırınca hafif bir şey yapıyorsunuz ama sola doğru kaydırınca böyle bakın ne güzel bir göl oluştu çok da güzel oldu ha Tam korkutmalık aslında neyse dur Bakın karakterimizin gözleri gözükmüyor birazcık insight azaltalım diyeceğim de Ha karanlık oluyor onu sonra gözleri parlatmayı da göstereceğim ee, aynen işte ışık ayarları bu kadardı. Şuradan aşağı inince bir şöyle bir sarı yapabiliyorsunuz, yani mavi yapabiliyorsunuz. Fantanızınize göre değişiyor. Bunlar genelde de pek bir işe yaramıyor <gülüyor> arkadaşlar. Gördüğünüz gibi açıyorum ama hiçbir etkisi olmuyor. O dur lan. Oo. Bak ben bu. Tee dur bir Bunlar benim ekstra efektlerim arkadaşlar. Ben bunları olduğunu hatırlamıyorum çünkü sıfırdan yani başladığınızda. Ana yeni şeyler öğrendim ben de arkadaşlar. Durun bir seveyim. Ne diyomu ya tövbe ya. mesela minde ortam dışını bayağı bir arttırabiliyorsunuz yani. Bakın az önce az önce neredeydi? Dur. Az önce sadece şuraya şey yapıyorduk ama biraz arttırdık. Hemen şey oldu böyle. Adam büyüdü ama arkadaki gölge o yüzden küçüldü. Yani max dikay de ortam ışıklandırıyor. Vurduğu yerde ışığı dağıtıyor böyle filan. Shadow ambient'e böyle falan iyileştiriyor bakın. Daha bakın. fajepuri daha gibi gözüktü mesela. Işık oyunları için güzel. Işıkları bu rengini buradan ayarlıyorsunuz. Şuralarda onunla ne hani var? Daha başka anlatacağım. Mm, tane eşliğini sonra falan hallederiz işte arkadaşlar. Olar aralar biraz karışık. zaten bebek karışık değil. Öyleyse. Evet. Element daha Element R var, konsol var işte arkadaşlar anlatacağım. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Çoğunu anlattım size ee, eğer devamını gelmek istiyorsanız e, videoyu beğenip like atarsanız sevinirim. Görüşürüz bay bay.